sol koluna yayılan bir ağrısı var. O zaman tabii ki ilk önce acil olan kalp doktoruna gitmek evet. Öncelikle büyük bir hani hayatın tehlike atan bir sorun olmadığını gördükten sonra da bize diğer branşlardan branşlardanse çok oluyor. Evet.